As a scientist, I have to build the puzzle pieces that I need to build this history of the universe. At Canada-France telescope is multifunctional. We need to think about solutions to improve the instrument, to make things work. One of the most impressive discoveries that we make here is an object that came through the solar system and we're able to catch it. So we're trying to predict the evolution of the universe for the future. Planımızda ilk olarak e, grafik performansındaki iyileştirmeler mevcut montajımızda. 2019'un epey iddialı olduğu bir konu bu. E, Dilerseniz ilk olarak bundan bahsedelim. E, 2018'de bunları yapabilmemiz için büyük montaj modunu açıyorduk. E, ama bu beraberinde dönüşlerinde, dönüşlerde bir bozulma, i̇şte ekranda yıkınlaştırırken bir bozulma, kenarlardaki bir bozulma, gölgelerde kasma gibi sorunları da bir beraberine getiriyor. Evet bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalıyorduk. Malzemeleri kaldırma, bestleştirilmiş konfigürasyonlar, speedback kullanma, bileşen kullanma gibi. Bu, bu, bu gibi, gibi önlemlerimiz oluyordu performansdan ödün vermemek adına. E, 2019'da buna baktığımızda e, performanslı bir iyileştirme yapıldığını görüyoruz. Büyük kapsamlı bir iyileştirme. Dönüşlerde artık e, görüntü hem bozulmadığını görüyoruz hem de daha akıcı olduğunu görüyoruz. Grafik hesaplarının artık daha fazla ekran kartına yapıldığı söyleniyor. Burada da 2018 ve 2019'un bir kıyaslaması mevcut. 2019'da elimizde basit bir obje, bir parça adeta tutar gibi sürükleyip döndürüyoruz ve fark ortaya çıkıyor aslında burada. Yakınlaştırmalardaki artık kasamalar biraz da hafiflemiş. Daha performanslı bir şekilde yakınlaştırma uzaklaştırma yapabiliyoruz. Bu arada 2019'da şu anda büyük montaj modunda bile değiliz. Ama 2018'de bunları yapabilmek için büyük montaj modunda olmamız gerekiyor. Montaj ile alacak olursak kullanıcılarımızın en çok zorluk çektiği noktalar montaj noktasında. E, Performans sorunlarından bahsettik yüksek sayıdaki, e, yüksek bileşen sayısındaki montajlarda. Onunla ilgili gelişmelerden zaten bahsettik. Bunun dışında çok fazla montaj ilişkisinin olduğu durumlarda e, montajları bulup yönetmek problem olabilir. Unsura sürecinden arama noktası, Evet, çok fazla ilişki olduğunda. Tam da bununla ilgili bir özelliğimiz var. Solitrox 2019'da artık montaj ilişkilerimizi gruplayabiliyoruz. Ee, ve bu gruplar üzerinden ilişkileri kolayca bulup değiştirebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Ee, bundan bahsetmişken bir de Toolbox'tan çektiğimiz bileşenlerin e, tam tanımlar ile getirilmesi meselesi var. Bununla ilgili bir çözümümüz var. Şimdi bakacak olursak kalabalık bir ilişki grubumuz var. Tabi burada aşırı tanımlı yapan ilişkiler var. Kayıp referansların olduğu ilişkiler var. Duruma göre gruplandırma yapmasını söylüyorum. Ve artık klasör klasör her montaj ilişkisi gruplanmış durumda. Öncelikle gelerek kayıp referansların olduğu ilişkileri buluyorum ve kayıp referansları doğrusuyla değiştirerek montaj ilişkimi tanımlıyorum. Tabi Sortworks benzer bir yerde kullanılarak kaybolduysa farklı yerlerde de kullanıldığı diğer yerlerde de bu tanımlamayı yapıyor bizim için. Burada da aşırı tanımlı iki adet ilişkimiz var. Bunları da basitleştiriyorum. Tabi Kullandığımız, sildiğimiz belki daha sonra kayıp olan bazı bileşenlerimiz olabilir. Bunlardan kalan ilişkileri de dosya boyutumuzu büyütmemesi için silebiliriz. Bu şekilde montaj ilişkilerini ayarladık. Bir diğer mesele de tabii ki kullanıcılar kütüphane parçalarını tam tanımlarına getirmek isterler bazen. İşte bununla ilgili özelliğimiz de buradan ilgili parçanın üzerine gelerek hatta tamamının üzerine gelerek Basit bir sağ tıklama ve sol tıklama ile parçalarımızı tam tanımlarına getirebiliyoruz. Yani rotasyonu kilitleme özelliği diyoruz. Bunu rotasyonu kilitleyebiliyoruz. Bunu yapabilmek için ayarlarda delik sihirbazı kısmına giriyoruz. Bu delik sihirbazı kısmından ilgili ayarlarımızı açtıktan sonra kullanabilir vaziyete geliyoruz. Böylece belki de saatler sürecek işlem bizim için dakikalar içinde, saniyeler içinde bitmiş oluyor. Evet. Montaj ile ilgili bahsetmeye devam edelim. E, İlişi gruplandırmadan bahsettik. Sıradaki yeniliğimiz Büyük tasarım gözden geçirme modu ile ilgili olsun. Ne tür geliştirmeler var burada? E, şöyle başlayalım. E, i̇lk önce arayüzümüze geldi tabii yenilik. E, hangi modda başlayacağımızı artık arayüzden seçebiliyoruz ana ekranları. Falan. 2018'de gelmişti. E, yine daha öncesinde de olduğu gibi parçalarımızı burada büyük tasarım mod, gözden geçirme modunda da görebiliyoruz aynı şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ölçülendirme yapabiliyoruz burada. Akıcı bir şekilde kesit alabiliyoruz. Yine aynı şekilde önceden de olduğu gibi. Ölçü alabiliyoruz yani değil mi? Evet. Kesitler aynı şekilde. Gayet evet. Açılı bir şekilde de alabiliyoruz. Akıcı zaten. bir şekilde sağlayabiliyoruz. Parçaları izole edebiliyoruz, gizleyebiliyoruz. Şimdi montaj düzenleme moduna geçiyoruz. Montaj düzenleme modunda baktığınızda düzenleriniz, çizimleriniz aktif oluyor. Aynı şekilde montaj ilişkileriniz aktif oluyor. Buradan montaj ilişkilerinizi görebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Çizimlerinizi aktif edip ona göre montaj ilişkilerini referans alabiliyorsunuz. Buradan isteyenmeyen parçaları silebiliyorsunuz. Hatta bileşen ekleyip montaj ilişkisi verebiliyoruz. Buna bir bileşen ekleyeceğiz. Hı hı. Bileşeni ekledikten sonra akıcı bir şekilde bir montaj ilişkisi ekleyebiliyorsunuz. Hatta kısa yolları da kullanabilirsiniz burada. Aynı şekilde montaj düzenleme modunda aktif oluyor. Ve hala büyük tasarım gözden geçirme modundayız evet. aslında. Bunları kaydettiğimizde daha sonra çözülmemiş modda bile açsak evet. e, aynı şekilde karşımıza geliyor Hiçbir veri kaybı yaşamadan. Manyetik montaj ilişkisini bile kullanabiliyoruz buradayken. Evet. Kulağın evet, tesis şey. yerleşimlerinde evet. yardımcı olan büyük bir montajarda çok konfigürasyonları hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Evet, güzel bir gelişme oldu burada. Hiç çok yapabiliyoruz. Büyük bir montajı aslında bu şekilde hızlıca yönetebiliyoruz. Düzenleme modundan çıkıp daha sonra montajımızı kaydedebiliriz. Ee, dediğimiz gibi tekrar çözümlenmiş modda açsak bile herhangi evet. bir veri kaybı yaşamadan. Montajımıza yansımış oluyor. Evet, çalışmalarımıza devam edebiliyoruz daha sonradan. Ee, sıradaki komutumuz, sıradaki yeniliğimiz daha doğrusu, Defeature, Silhouette, Defeature'daki geliştimeler nelerdir, iyileştirmeler. Şimdi çok detaylı montajlarımız olabiliyor bazen. Özellikle bu montajlarda detayları azaltarak daha performanslı çalışmak istediğimiz durumlar olabiliyor. Ya da bazen fikri, mülkiyeti bize ait olan parçaları dışarıyla paylaşmak, başka insanların görüntülemesini sağlamak isteyebiliyoruz. Bunun için kullandığımız komutumuz Defeature komutuydu. Bu Defeature komutuna 2019 versiyonda yeni bir takım özellikler geldi. Bunları görelim. Komutumu... Kısa yoldan alıp hızlı çalıştırmak için montajın üst kısmına yapıştırdım. Yeni gelen siluet özelliği sayesinde bir takım değişiklikler yapacağım. Şimdi montajımdan. Daha doğrusu montajımdan basitleştirmeler yapacağım. Parçalarımı seçiyorum. Seçtiğim bu parçalardan bir grup oluşturuyorum. Grup yöntemini seçtikten sonra gruba, gruba ekle dedim. Seçtiğim parçaları basitleştirilmiş bir şekilde karşıma aldım. Bu önizleme ile montajımın e, önizlemesinin aynı olduğuna dikkat edelim. Yeni gelen benzer bileşenleri seç özelliği sayesinde aynı bileşenleri tek seferde seçiyorum ve bunları da grup olarak ekleyeceğim. Gövde varsa gövde, montaj varsa montaj olarak ekleyebilirim. Bir önizleme yöntemi ekledikten sonra, bakın basitleştirilmiş vazette sağ tarafa aldım. Aynı işlemi diğer parçalarım için. Farklı yöntemlerle alıyorum. Farklı basitleştirme yöntemleri kullanabiliyoruz. Parçamın üzerinden diyelim ki ölçüler alınacak, sıkı sığdırma ile bir yöntem belirledim. Ve böylece göndereceğim kişi benim bu belirlediğim sınırlardan ölçüler olarak bir tasarım ortaya çıkarabilir. Bire bir detayları vermedim ama verdiğim ölçüler kendisi için yeterli olacak. İleri diyorum, buradan yaptığımız bu basitleştirmeyi kaydedebiliriz veya diğer mecralarda paylaşabiliriz. Ayarlarımızı daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydedebiliriz. Bu geliştirme sayesinde artık karmaşık detaylarımızı son derece hızlı bir şekilde ve etkileşimli bir şekilde kaydedip, düzenleyip paylaşabilir vaziyete geliyoruz. Montajlardan devam edelim. Ee, bir diğer özelliğimiz de patlatılmış görünümlerde e, yeniliklerimiz var. Bunlardan bahsedelim. Ee, patlatılmış görünümler yani montajı en iyi bir şekilde anlatmamızı sağlıyor. Ee, bu sene gelen özelliklere bakacak olursak da, e, geri sarma çubuğu geldi. Geri sarma çubuğu aynı normal part ortamında çalışıyormuş gibi. Harçada da montajı da kullanıyorduk. Düzen, düzenlememizi sağlıyor. Evet. Geri almamızı sağlıyor. Tekrardan yapmış olduğumuz yani bir işlemi unuturuz. Tekrardan geri aldığımızda o işlemi devam Aynen, ettirebiliyoruz. Veya araya bir adım eklemek isteriz. O adımı düzenleyebiliyoruz. Veya adım ekleyebiliyoruz evet. tekrardan. Tabi bu adımları birini diğerinin önüne taşıma, diğerini öbürünün arkasına getirme gibi. Evet, esneklik sağlıyor. Evet. Tekrardan yukarı taşıdık. Yani işlemlerin adımların yerlerini rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Hı -hı. Herhangi bir patlatma adımını düzeltmek istersek ne olur peki? Tekrardan geri geliyoruz. Ee, ama bu sırada geri sarma çubuğu herhangi bir yer değişikliği olmuyor. Bıraktığımız, bıraktığımız yerde. yerde kalıyor. Oradan bu da, da kontrol edebiliriz. Evet. Pat, e, geri sarma çubuğunun yeri. Evet, unsur düzenlediğimizde geri sarma çubuğunu yukarı aşağı yaptığımız ya da bıraktığımız yerde olduğu yerde sabit kalıyor. Evet. Ee, pasifleştirme, aktifleştirme yapılabiliyor. Hmm, patlatma adımlarını daha önceden silebiliyorduk. Evet. Ama e, pasifleştiremiyorduk. evet. Şu an Aynı normal tasarım ortamındaki gibi pasifleştirme, aktifleştirme yapabiliyoruz. Evet. Daha sonra yeni unsur açısında evet. da aktifleştirebiliyoruz. Gayet güzel olmuş. Ee, tabii bir de bunları video olarak kaydediyorduk animasyonlarını. Evet ya animasyonlar için bu sene ekstra formatlar geldi. Yeni formatlar düzenlendi. Evet. Daha önce sadece Windows Media Video File şeklindeydi. Yapabiliyorken şimdi daha farklı formatlarda mevcut. Evet. Gayet güzel bir şekilde patlatılmış görünümlerle montajlarımızın parçalarımızın nasıl bir yere gelip montaj oluşturduğunu anlatabilir hale geliyoruz abi. Evet. Geldik teknik resimdeki yeniliklere. Teknik resimlerde de yine e, göz bazı yeniliklerimiz mevcut. Bunlar nedir diye bahsedecek olursak eğer. E, öncelikle artık herhangi bir görüntümüzün üzerine gelip dilimlenmiş kesit oluşturmamız mümkün. Geliyorum parçamın iki lokasyonunu seçiyorum. Ve seçtiğim iki lokasyon arasında bir çizgi. O çizgiden itibaren bir kesit oluşturuluyor. Bunu da kaldırılmış kesit komutuyla yapıyoruz. Yeni komutumuz bu. Parçanın dilediğim yerinden bu şekilde kesit alabiliyorum. Bahsetmek istediğimiz bir diğer konu toleranslar. Yüksek toleranslı parçalarda artık dilediğimiz ölçüye tıklayıp genel ölçüler, üst ve alt limitler için özelleştirmeler yapabiliyoruz. Daha farklı seçeneklerimiz geldi buraya. Daha geniş seçenek yelpazemiz mevcut burada artık. Böylece teknik resmi tamamını karmaşıklaştırmadan lokal olarak değişikliklerimizi ekleyebiliyoruz. Biraz daha kişile, kişile kişileştirilmiş burası da. Evet. Bir diğer kullandığımız özellikle özellikle buradaki gibi e, delikli parçaları anlatmanın en iyi yollarından bir tanesi de delik tablosu evet. biliyorsunuz. Karmaşık e, delikli parçaları rahat bir şekilde. Aynı artırıyor. öyle lokasyonlarını kafa karıştırmadan vermek için tabi bu sınırlıydı. Bu versiyonda artık e, iki delik arasındaki en kısa mesafeyi veren e, kısaltılmış araç yolu. Radyal olarak yapılan torna parçaları için. Aynı öyle parçaları için. torna parçalarında daha mantıklı bu radyal olarak delikler arasındaki mesafeyi tanımlamak. Etiketleri biraz daha manuelleştirilmiş, kişileştirilmiş bir etiketleme görüyoruz. Evet önceden delik etiketlerini biz değiştiremiyorduk. Buradan istediğimiz grubu seçip farklı bir isim verme şansımız var. Bu şekilde de kişiselleştirebiliyoruz. Devam edelim. Şimdi SOLIDWORKS entegre bir tasarım ortamı. Bu entegre tasarım ortamında herhangi bir parçayı seçtiğimizde bir değişiklik yaptığımızda parçanın bağlı görüntüleri de değişiyordu teknik resimde. Artık seçtiğimiz görüntüyü güncellemenin dışında tut dediğimiz zaman yaptığımız güncellemeden seçtiğimiz görünüm etkilenmeyecek. Örneğin buradaki 7 milimetreyi Değiştirip 13 mm yapıyorum ve tekrar kaydedip teknik resim sayfama dönüyorum. Bu arada artık yeni bir aracım var. Nedir o? Seçtiğim görüntüyü yeniden oluştur diyebiliyorum. görüntüyü özgü olarak. Ölçünün değişmediğini görüyorum. Çünkü seçtiğim yerde artık bu güncellemenin dışında tut demiştim. O kısım etkilenmemiş oldu. Böylece sürekli bir hesaplama olmayacak aynı zamanda. Evet yani görüntünün etkilenmesini istemeyebiliriz. Beklediğimiz bir özellik daha var. Bahsetmek ister misin bundan? Hı. Benim en çok e, merak ettiklerimden bir tanesi buydu nasıl yapıyoruz diye. Malzeme listesine geldi. Evet. E, farklı kaydederken artık e, parçaların ön izlemesini alarak parçaların evet, küçük e, e, yarattığı falan. karmaşıklığı ortadan kaldırdı. Artık yani hangi parça olduğunu yani göre resimli küçük malzeme listesi diyebiliriz. E, evet. E, epeydir beklediğimiz bir özellikti. bu versiyonda bizlerle birlikte olmuş oldu. Böylece teknik resim yeniliklerinin sonuna gelmiş olduk. Evet teknik resimden sonra geldik parça ortamındaki yeniliklere. Ee, bu güzel bir yenilik oldu aslında bizim için. Ve değerli kullanıcılarımız için tabii ki. Ee, önceden biliyorsun ki montajlarda engelleme algılaması yaparak parçalarımızın birbirlerinin içine geçme durumlarını kontrol edebiliyorduk. Ama aynı durumu parçalar için yapma durumu söz konusu olmuyordu. Ee, bunu artık parça ortamında da yapabilir vaziyete geleceğiz. Tabi bu kimler için daha değerli bir özellik oluyor? Çok gövdeli çalışanlar için, çoklu gövdelerle çalışanlar için. Daha evet. öncesinde tel kafes veya kesit almak zorundalardı. Artık e, normal engelleme algı diyerekten de e, iç içe geçme durumlarını görebiliyorlar. Nasıl yapılacağını bakalım. Ee... Aynı montajda olduğu gibi hesapla menüsünün içinde yer alıyor. Evet. Yeri değişmedi ödelerimiz evet, zaten seçilende geliyor. Engellemelerimizi buluyoruz. ve çözüyoruz. Tasarımı daha hızlı bir hale getirmiş oluyoruz böylelikle. Bu özellik aslında daha çok profille çalışan çalıştığımız zamanlarda başımızı artan durumlardan kurtulmamızı sağladı. Profil sistemleri montajı aldığımızda bu montajın parça sayısı fazla olduğunda bir de teknik resim aldığımızda eğer engelleme algılmasının sebebini bulamamışsak hatta farkında bile değilsek gereksiz yere performans düşmesine teknik resimlerde sebep olabiliyordu. Bu bağlamda son kontrollerimizi yapmak için bizlere büyük kolaylık sağlayacak ve yardımcı olacak. Parçaya gelen özelliklerden devam edelim o zaman. Bu parçamız yüzey ağırlık bir parça. Ee, nasıl tasarım aşamalarının aslında nelerin değişini, yeni iyileştirmeleri gözlemleyeceğiz burada da. Evet, e, bazen karmaşık parçalarımız olabiliyor. E, bu karmaşık parçaları tabii ki tasarlamak kolay değil ama üretilmesi gerekiyor, tasarlanması gerekiyor üretilebilmesi için. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bu esnada farklı farklı özelliklere değineceğiz. Parçamızın genel olarak katlarını gördük. Bu şekilde bir e, parçamız, bir tutamak gibi düşünün. Formlu bir parça. Formlu bir parça, bayağı bir formlar üzerinde. Şimdi bu parça aslında bir 3 boyutlu tarama datasından bu şekilde meş gövde olarak alınıyor. Ve bunun üzerinde e, bizler şimdi gelen yeni özellikleri kullanarak kendimiz katı gövde, hatta yüzey gövdesi oluşturup o yüzey gövdesi üzerinden Edeceğiz. Dilimleme komutu sayesinde parçamın üzerine dilim düzenleri atıp bu dilim düzenlerinde yüzeyin formundaki skeçleri almasını sağlayabiliyorum. Üzerine son düzenlemelerimi yapıyorum. Çizimlerin oturduğunu gördükten sonra loft ile yüzey komutunu kullanarak kesitlerimi birleştirmek istiyorum. Bu işlemden sonra elimde yekpare bir yüzey gövdesi var ve biraz önceki formda ayır komutunu kullanarak parçamı iki ayrı yüzey gövdesine bölüyorum. Bunu kullanacağım biraz sonra. İki ayrı yüzey gövdem oluşmuş oldu. Şimdi parçamın üzerine tabii ki bir de bir eğri oluşturup bu eğriyi yansıtmak istiyorum. Bir logo olabilir bu. Daha önceden tanımladığım çizimi seçtim. Unsur Kütüphanesi'nden çağırdım. Ve eğri yansıtma komutlarımızda bakın değişiklikler mevcut. İki yöne öteleme yaparak bir tek unsurda bu işlemi tamamlamış oldum. Eğrimi tek bir unsurda nasıl yansıttığımı gördünüz. Şimdi devam edelim. Parçanın üzerindeki bu kısım yüzeylerden ibaret. Buranın da yine toparlanması, deliklerin kapatılması ee, tam kapalı deliklerin olmadığı hale gelmesi gerekiyor. Delik silme komutumuz var. Bununla birlikte artık delikleri tek seferde ortadan kaldırarak kapalı bir geometri elde etmiş oldum. Dışarıdan gelen latalar için güzel bir özellik. Burada. Evet. Yine burada bir engelleme algılaması yapalım. Biraz önce bahsettik. Bu engelleme algılamasına göre parçamız e, burada iki gövde birbirine geçiyor. Burayı çözümlemek istersek Parçamızın üzerinde bir pah kırabiliriz. Pah seçeneklerinde de yeni bir değişikliğimiz var. Birkaç değişikliğimiz var daha doğrusu. Burada pahımızın uzunluğunu, nereden başlayıp nerede bittiğini bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Uygun bir derinlik girdikten sonra iki parçanın orada birbirine geçmesi problemini çözmüş bulunuyoruz. Bu parçayı düşünecek olursak parçamız bu kısmın oluşturulması için bakın birçok unsurdan meydana geliyor. Bunun her biri kalabalık oluşturacağı gibi performansta da sorunlara sebep olacak. Yeni gelen bump ve tekstür komutumuz sayesinde buraya dilersek logomuzu, dilersek kesintili farklı farklı desenleri kısacası atayabiliyoruz. Kabartmalar, Kabartmalar aynı şekilde piramitler. Mesela piramit şekli atayalım unsur kütüphanesinden çağırıp atadık. Parçamın üzerinde konumlandırılmasını oluşturuyorum. Ölçeklemesini aynı şekilde. Birçok da haritalama seçeneği mevcut aynı şekilde. Onaylıyorum. Şimdi bundan sonra da e, buradaki piramitlerin derinliği, arasındaki mesafesi, öteleme e, aralığı gibi değerlerimi girerek nihai geometrime karar veriyorum. Bu işlem sonucunda bunu 3 boyutlu bir yazıcılığı üretmek istersem üretebilirim. şekilde yapılamaz denen formları da bir nevi hızlı bir şekilde yapmış olduk. Tabii normalde uğraştıracak formları. Farklı konfigürasyonlarını burada deneyebilirim bunun için. Böylece e, bu tarz geometrileri de nasıl halledeceğimizi bu örnekle görmüş olduk. E, profil modelimizde bir e, yeniliğimiz var. Büyük kapsamlı bir yenilik aslında. Baya bir yeniliğimiz var aslında. Özellikle üretim odaklı epey güzel çalışmalarımız var. Şimdi e, bu örneğimizdeki teleskobu tutan e, yapıyı düşünelim. Birçok yapıda yük taşıyıcı olarak makinelerin görmediğimiz yerlerde aslında makinelerimizin iskeletleri olarak bu yapılarımız bulunmakta, destek sağlamakta. SOLIDWORKS'te de bunların tasarımını daha önceden 3 boyutlu skeçlerle e, yapabilmekteydik. Şu anki tasarımımız 3 boyutlu sketch içermiyor. Çeşitli İki boyutlu çizimler, yüzeyler ve düzlemler sınırlandırıcı olarak belirlenmiş. Şimdi burada bunları kullanarak bir e, profil tasarımı yapalım. Öncelikle birinci elemanları seçeceğiz. Yapısal eleman e, olarak bunları belirteceğiz. Daha sonra ikinci elemanlarla da bunların arasındaki bağlantıları yapacağız. Tabii burada birinci elemanlar için çizgiler e, düzlemler gibi Köşeler gibi yerleri seçebilirim. Ama burada çizgilerimin tamamını algılamasını e, istedim ve gerekli gördüğüm profil kalınlığını seçiyorum. Profil kesitini daha doğrusu. Daha sonra buradaki elemanlarda değişiklik yapmak istiyorum. Seçtiğim elemanlarda. Bunların kesitlerinin farklı dairesel kesit olmasını isteyebilirim. Veya farklı bir kesitte olmasını dileyebilirim. Dairesel olsun istedim. Daha sonra yapacağım şey bunların arasında ikinci elemanlar sağlamak. Şu an düğüm noktalarında belirttim. İkinci elemanlar için de düzlemsel veya birbirine geçmeli yapabilirim. Sınırlarımı seçiyorum. İki düzlem seçeceğim noktalar arasında sınır olacak ve seçtiğim noktalar arasında bakın kenarlar arasında daha doğrusu. Profiller atanmış oldu. Çok hızlı bir şekilde yapıyor. Evet. Bunu normalde 3 boyutu skeçlerle epey uğraşmam gerekecekti. Şimdi burada köşe seçeneklerim de mevcut. Köşe yöneticisiyle köşelerde nasıl bir budama uzatma yapılmasını istiyorsam onları seçebiliyorum. Kendisi sınırları görerek bu sınırlar arasında köşe davranışı yapıyor. Burada farklı opsiyonların mevcut. Üretim için kolay olacak bir köşede davranıcı seçmem gerekiyor. Buna göre uygun davranışı seçip aldığım zaman emin olduktan sonra komutumu onaylayıp kapatacağım. Kısma geçtiğim zaman burada da kendisinin otomatik olarak e, budama gövdesi olarak dairesel dikey gövdeyi seçtiğini görüyoruz. Yukarıyı kontrol edecek olursak yukarıda da e, mor renkli gördüğümüz parçayın bu şekilde budanması işimizi daha kolay hale getireceği için yapıyorum bunu. Bu şekilde budamamı da gerçekleştirdim. Şimdi yaptıktan sonra tabii ki bu parçalarımızın diğer kısımda da aynı olmasından ötürü çoğaltılması durumu işimi kolaylaştıracağı için gövdeleri çoğaltıyorum buradan. Ve tasarımımı bu şekilde tamamlanmış olurum. Epey hızlı bir şekilde parçalar bitirmiş olurum. Olur. Kazandırılmış. E, Sekme ve Yuma komutundan devam edelim. E, buna birkaç seçenek geldi çünkü. 2018'den biliyoruz Sekme ve Yuma komutunu. E, yeni bir seçenek olarak eşit olmayan aralık geldi. Devam edelim. E, Keskin köşe 2018'de mevcuttu. E, onun haricinde radüstlü köşe eklendi. Pazlı köşe eklendi ve yuvarlak dairesel köşe eklendi. E, baktığımızda e, e, default olarak yuva kesmeleri, kör sekmeleri için artık tümünden kesme yapabiliyoruz. E, bu seçili, seçili olmayarak geliyor karşımıza ve e, tek bir unsur altına toplamak için grupları e, linkleme yapabiliyoruz. Grupları. Evet farklı farklı sekme yuvaları e, unsur ağacımız kalabalık gözükmesin diye gruplayarak Tek, bir, tek bir unsur altında aynı şekilde toplayabiliyoruz. Biraz e, profillere benzettim ben burayı. Daha önceden profillerde Hı -hı. farklı e, yapıları toplayıp tek bir unsur olsun diye. Biraz da işleri tek sadeleştirmek yapıyorum. adına yapılmış. Bu evet. Topoloji etüdünden bahsedelim. Topoloji etüdünün 2018 ile birlikte hayatımıza girdiğini biliyoruz SOLIDWORKS'te. E, 2019'da ne gibi yenilikler var bundan bahsedelim. Buradaki montajımız da sarı renkli gördüğümüz gayet altı durumda ağır bir parçamız var. Bunu hafifleştirmek montajımızın performansı açısından iyi olacak. Topoloji etüdüne gidip biliyorsunuz amaçlar tanımlayabiliyoruz. Üretim kontrolleri tanımlayabiliyoruz. Amacımız kütleyi minimize ederken bu değerlerinden de ödün vermemek. Burada artık belli bir frekans aralığında veya belli bir frekans değerinin üstünde veya altında gibi değerler tanımlayabiliyoruz. Yani frekans analizde yaptırabiliyoruz parçamıza. Yapılan bu analiz işlemi sonucunda farklı frekans değerlerinde kıyaslama yapabiliriz. Bu kıyaslama sonucuna göre hangi parçayı seçeceğimize karar verebiliriz. Aynı ekranda bakın, görüntülüyoruz ikisinde. Ayrıca bunu mesh katı gövde olarak alabiliriz. Başka bir parça olarak veya aynı parçanın bir konfigürasyon olarak kaydedip ilgili yerde aynı görevi yerine getirmesini sağlayabiliriz. Şimdi ise kullanıcı deneyimlerinden biraz bahsedelim. Ee, ana ekran bildiğimiz üzere 2018'e birlikte gelmişti ee, burada artık üst e, parçaya kadar e, son parçalarımızı son belgelerimizi girdiğimiz parça, belgelerimizi görebiliyoruz bir ee, e, parçamın artık e, arama yerinden yani filtreleme yapabiliyorum rahatlıkla bir alt montajım veya montajım bulabiliyorum parça teknik resim veya parça fitrelemesi de yapabiliyorum aynı zamanda şimdi bir parçamızı açalım burada e, referansları kilitleyip veya kırabiliyorum şöyle bir çizimden çizime tıklayacağım onun referansını kilitleyebiliyorum Dinamik olarak bu işlemi yaparken e, kim nereli referansı bunu da görebiliyorum. Evet oklar yardımıyla nereden geldiğini gösteriyor. Evet, daha interaktif bir menü var burada artık bunları yönetmek için. Buradan e, referansları artık kopartabilirim. Tekrar dediğim kitleyebilirim kilitleyebilirim e, veya değiştirebilirim. Hangi çizim veya komut nereden referans almış, hangi parçadan referans almış bunları görebiliyoruz. Referansları izole edebiliyoruz parçayı daha doğrusu burada izole edip mesela burada bir dairesel çoğaltma yapılmış. Bakalım nereden referans alınmış. Bakın burada dairesel bir yüzey seçilmiş. Biz burada dışarıdaki çizgiden verelim. Bu referansı iptal ederek kapattım. Çoğaltma işlemini düzenleyerek buradaki Dış hattımı mercekle yakınlaşıp seçtim. Çoğaltmayı buna göre referans almasını sağladım. İzalasyondan çıktığımda da parçam olduğu gibi yerinde herhangi bir hata çıkmadan İyi. durmuş vaziyette. Bir görünüm değiştirelim şimdi. Burada herhangi bir ölçüyü değiştirmek istiyorum. E, hesaplaya gelen yeni bir özellik ise herhangi bir komutta düzenleme yaparken... Ölçümünde açabiliyor olma. Evet istediğim herhalde ölçüm alabiliyorum artık. Esneklik sağlıyor bu da düzenleme Hı. esnasında. Hızlı hesaplama yapabilirim. Ee, hani hemen elimin altında bir ölçüm aracı var. Böylelikle de tasarımla biraz daha hızlanmış oluyoruz. Açın biraz daha e, kanını düşünerek hafifletmiş olma. Başka bir geçtiğimizde güncellendiğini görüyoruz. Biraz da Composer'daki yeniliklerden bahsedelim şimdi. E, Composer'a 2019'da birlikte gelen özellikler e, en başta bir arama sekmesi eklendi. Artık komutları rahatlıkla bulabiliyoruz. E, aynı normal Storyverse'de olduğu gibi. E, yakındaki parçaları seçme yani komşu parçaları seçme özelliği eklendi. Artık bağlı bileşenleri seçebiliyoruz rahatlıkla. Aktörlerin durumu. Kaç tane aktör var? bunların durumlarını görebiliyoruz özelliklerini. Rahatlıkla seçimde eski seçimlerimize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Daha önce kaydettiğimiz seçimlere. Evet. Daha önce yap, yapmış olduğumuz seçimlere ulaşabiliyoruz. Hı. Görünüm kitleme özelliği geldi. Bu da hata olanağını ortadan kaldırdı. Çünkü daha önceden yapmış olduğum bir görünüm oluyordu. Değiş çok hızlı bir şekilde değişebiliyordu ve hata yapabiliyorduk evet, görünüme içerken kadar da değiştirebiliyorduk şu anda görünümü kilitlediğim zaman eski görüme hızlıca ulaşabiliyorum yapmış olduğum aktörleri e, ölçü okları olur vesaireler, kesitler olur e, bunları hızlı bir şekilde ulaşıp aramadan ulaşıp e, düzenlemelerini yapabiliyorum yani, geometriyi bulmak değil de artık aktörleri kendisinde arayarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz Evet, özelliklerini rahatlıkla değiştirebiliyorum Komponitorun en çok kullanılan yerleri oklardır. Bu okları artık sayfa biçimine göre, sayfa uzaklığına göre ne kadar uzaklaşsam da artık ölçü oklarının sabit kaldığını görebiliyorum uzaklık konusunda. Animasyonları nazaran biraz daha esniklik kazandı. Burada da gördüğümüz üzere sayfada uzaklaşıp yakınlaşsam bile ölçü oklarının boyları her zaman sabit kalacaktı. Tabi sadece iki boyutlu görselleştirme için değil animasyonlar içinde kullandığımız bir güçlü bir araç Composer. Evet. Yeni gelen efektif özellikler artık parçaları daha ışıltılı bir şekilde gösterebiliyorum. Ya da burada olduğu gibi e, renklendirmeyi kapatıp e, ya da vurgulamayı da kapatabilirim burada olduğu gibi e, parçamın animasyonda bunun devam etmesi için normalde yeniden oluşturmam gerekiyordu. Burada sadece e, Motion'ı güncelledemem yeterli oluyor. Hareketi güncelledemem. E, PDM menüsü eklendi bu sene. E, PDM ile entegreli bir şekilde çalışabiliyoruz artık. Yani e, bir dosya import edeceğimiz zaman en son sürümünü PDM'den e, evet. alabileceğiz import demişken import seçeneklerinde artık kişiselleştirebiliyoruz. Eee dilediğimiz e, mesela bir yapı aldık. E, almak istemediğimiz özel özellikleri almayabiliriz. Import seçenekleri de bu şekilde. Yine MBD'deki PMI verilerini alabiliyoruz. Bunları evet, da artık destekler konum PMI seçeneklerini artık destekliyor. Evet. Animasyonda biraz daha esnek bir kazandı. Artık e, oklar dedik, vurgalamalar dedik. Bunlar biraz daha esnek bir yapıya sahip oldu. Biraz da iDrawings'teki e yeniliklerden bahsedelim. iDrawings e için bir öncelikle bir çalışma dosyası açalım. Açabildiğimiz formatlar burada gözüküyor. Bunlara tabi ki yenileri eklendi. Yine Edge, NX gibi diğer CAD data formatları mevcut burada. SolidWorks montajımı açıyorum. Bu montajımın üzerinde farklı konfigürasyonlarım oluşturulmuş. Konfigürasyonları HydroX üzerinde görüntülüyorum. Üzerine tıklamamla birlikte Soliteworks'da olduğu gibi konfigürasyonun geçerli görüntüsü ekranıma gelmekte. Dosyamı kaydediyorum. Kaydedebildiğim yöntemlerden bir tanesi de formatlardan bir tanesi de HTML oldu. HTML olarak kaydetmemin avantajı bunu görüntülemek isteyen bir kişi herhangi bir yüklemeye sahip olmasa bile bizim SOLIDWORKS'tan dışarıya verdiğimiz EASM, EPRT dosyalarını mesela bu yolla açabilecek. Üzerindeki konfigürasyonları ürünü açlarını görebilecek patlatılmış görünümleri görebilecek e, bu şekilde bir görüntüleme aracı olarak kullanacak tarayıcısını yine bakın kesitler alma mümkün e, özellikle montajlarda detayları görüntülemek isteyebilir bakan kişi yine bunların üzerinde e, animasyonlar bizim oluşturduğumuz özel görünümler olabilir e, bunların görüntülenebildiğini görüyoruz. Grafik performansı açısından kıyaslayacak olursak 2018 sol tarafta gözlemevi montajımız yine 2019'da sağ tarafta. 2018 e, versiyonunda bileşenimizi daha doğrusu montajımızı hareket ettirdiğimizde özellikle tekstür atılmış e, zemine bakarsak ve bazı parçalara bakarsak e, döndürme esnasında e, kasmamak adına, kastırmamak adına bilgisayarımızı bazı bileşenlerin gizlenip kaybolduğunu ve döndürme işleminden sonra geri geldiğini görüyoruz. Ama 2019'da böyle bir durum söz konusu olmuyor. Bozulmaların düzeltimini Evet tıpkı Kette olduğu gibi montajda bahsettiğimiz gibi burada da iyileştirilmiş ciddi fark edilir bir grafik performansı mümkün. Bu esnada da atadığımız tekstürlerde herhangi bir bozulma olmadığını görüyoruz. Bu da bizim e ile ilgili bahsedeceğimiz yenilikler. Montajlarımızın hiyerarşisini, yani nasıl bir yapıda olduğunu e, Görüntülediğimiz bir aracımız olan Trillhouse'un e, üzerine gelen gelişmeleri görelim şimdi e, Bu sene gelen özelliklerden e, birkaç tane seçenek eklendi Bu seçeneklerden ilki e, ön izlemeleri kapatma geldi Yani ön izlemeleri kapattığımız zaman daha sade bir e, montaj harcı görmekteyiz Bu da sadeleştirme yönelik yapılan bir geliştirme Özellikle karmaşık bir montaj varsa elimizde e, görsellerin daha karmaşık bir görüntü oluşturmaması adına kaldırabiliyoruz. E, diğer gelen bir özellik ise e, yaptığımız bu görünen parçalara e, özel özelliklerini atayabiliyoruz. Özel özelliklerinin üstlerinde görebiliyoruz. Aynı şekilde. Buradan peki özel özellik atayabiliyor muyuz? Mesela diyelim ki ben bu montajımın herhangi bir alt montajına parça sürükledim. Şimdi bu parçanın özel özelliğini girmek istiyorum. Evet, aynı şekilde özel özellik veya isminde burada değiştirebiliyorum. isim atayabiliyorum. Yine parçamın dosya düzeni değişmeden olduğu yere kaydedecek boş bir parça. Şablonuna kadar burada karar verdiğimizi biliyoruz zaten önceki versiyonlardan. Açığımızı oluşturduk. Tabii bunu dışarı aktarmanın e, güzel yollarından bir tanesi de, yani nasıl bir montaj yapımızın olduğu, Trihaus'un Excel'e çıktı verme özelliği. Aynı malzeme listesinde olduğu gibi burada da e, parçaların ön var. üzerlerini görebiliyoruz Excel'de. Evet, Trihaus'umuz da bu şekilde.